Şimdi, 11 bölü 25 kesirinin, bunu 25'te 11 olarak da okuyabiliriz. 10 dalık sayıya nasıl çevrildiğini görelim. Ve bunu en yakın binler basamağına yuvarlayalım. Evet, bu kesir nedir? 11 bölü 25'tir. Yani şimdi diyebiliriz ki, 11'in 25'e bölümünden 11 bölü 25, 11'in 25'e bölümü demek, değil mi? 11'i 25'e bölüyoruz. 11'i 25'e böldüğümüz zaman, ne çıkarsa, ne çıkarsa çıksın, 11 bölü 25'in ondalık temsili olacaktır. Ondalık sayı olarak karşılığı olacaktır. Birler basamağından sonraki basamaklara geçelim şimdi. Onlar, yüzler ve binler basamaklarında bölme işlemi yapalım. Şimdi virgülden sonraki 11'in oraya biraz 0 ekleyelim. İleride ihtiyacımız olacak ve bölmeye başlayalım. 1'de 25 arıyoruz. Var mıdır? Yoktur. 11'de 25 yoktur. 110'da 25 vardır. 4 kere 25 kaç ediyordu? 100. 110'da 25 demek ki 4 kere var. 0 nokta 4 yazacağız. 4 kere 25, 100 olur. Şimdi 110'dan 100'ü çıkartalım. 110 eksi 100 eşittir 10. Şimdi yukarıdaki bir diğer 0 da aşağı alalım. %25 kaç kereydi? 4 kereydi. 4 kere 25, 100. Ve buradaki çıkarma işleminden de 0 elde edersiniz. Yani aslında bunu yuvarlamamıza bile gerek yok. Bu kesir 0.44'e eşitmiş. Bu kesin ondalık hali 0.0,44'müş.